Kaç sıkıldım be serttaş kardeşim. Yeni yeni çağa yakalayan bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ahmet Felix. Her türlü yabancı film, yerli dizi, porno, porno. seks, <gülüyor> sikiş. Yabancı film, yerli dizi, porno, seks, sikiş. Sınırsız iş. Becerebilecek miyiz ki abi o işi? Ulan sen Ahmet abin sanıyorsun dallama! He? Ulan daha, daha yeri yüz sana demir kapıyı koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye gönderdim. Abi bütün o filmlere dizilere parayı nasıl bulacağız? Ya kardeşim kendi imkanlarımızla kendimiz baştan yapacağız ya. Aynalı Tahir remake. Gerçekten çok iyi video. Sen izledin mi? Evet. Bütün ümmetler çok iyi. <gülüyor> aynanın, aynanın gerçekten realiteye dönüşmesi bu arada bir tık şaşırttı beni. Like Fuck you. Düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana, ayrılığın vurdu aya, yansıdı odamın duvarına, düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana, ayrılığın. Bu arada bildirimde sıkıntı yaşayan mı olmuş? Chat'te birkaç tane yordum. Bana direkt geldi. Ah, tamam, direkt nice. saniyesinde geldi. Vurdu duvara, yansıdı adamın duvarına. Uyan uyan uyan gönlü boyan, dayan dayan dayan. Ruhum dayan. Seni de bir gün severler. İtalyan mafya filmleri. Çok iyi. Çok iyi bu arada. <gülüyor> Toya. sonra gördüğüm en iyi İngiliz aksanı desem. Evet. Bir de az önce İsmet'le benden sonra tabii. Yansıtmış mı ya? No, You <gülüyor> were something like... You were something You You Are you What is that? What is that? What shit? İsmet'le dayım olur gibi. Get the fuck out of my face. Hey, get the fuck out of my face. Hey Paris ...fucking world, to, that. to oh, fucking <gülüyor> <maybe> nice, <gülüyor> uh, fuck Joe Biden... ...by the way, When I say to... ...fuck Joe Biden ass yeah, so a fucking Amerikan polis film. Are you a fucking cop? Are you a fucking cop? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <a> <gülüyor> içeride. I know you're a fucking cop, you fucking red motherfucker! I'm gonna find you motherfucker, you... Are you, you my... Evet Esra. Ee, bana Nono evden diye atamıyorlarmış sanırım. ise Discord'dan direkt ID'lerini atarlarsa. Evet, DC'den de yapabilirsiniz <gülüyor> arkadaşlar. Spear does. This never landed. It didn't exist. It's a wasi. It's a It's a woozy spear does. Never landed. It didn't exist. Use your car. Hide your at least three times a It's a It's does. Never landed. It doesn't exist. Hay Allah, sevdiğim programı kaçırdım ya. Televizyonda izince hiçbir şey yok ya. Televizyondan sıkıldınız mı? Ahmet Philips, yerli filmler, yabancı filmler, Amerikan polisiye. Ben Ahmet Sarı, emin önde iş adamıyım. <gülüyor> emin önde ticaret yapıyorum. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Benim bir sürü çanakçı arkadaşlarım var. Hepsi bana dediler ki, Ahmet abi, televizyon bitiyor. Çünkü niye? İçerikler sınırlı. Ama Ahmet Felix'te içerikler sınırsız. Yerli? Yerli yetmedi değil mi Sara? Doyumsuz. Yabancı bir de filmler var. <gülüyor> Uf, nasıl bir filmler bunlar? Neler var? Mesela bir film var. Polisler böyle zencilerle çatışmalara giriyor. Bu tarz bir filmler var. Mesela bir film var. New York'ta bir mafya babası var. Çatır çatır okuk ortasında varıyorlar. Mesela böyle filmler var. Yerli film. Yılmaz Erdoğan sinemada bilim yapıyor, ertesi gün Ahmet Felix'e düşüyor. Niye? Ahmet Felix. Yıllardan bugünlere kadar gelen ticaret anlayışım ve tüccarlık geçmişim, meçimliğim ile... ...size birinci sınıf, kaliteli bir streaming servis sunuyorum. Size ben sınırsız içeriği vaat ediyorum. Fiyatı mı? Fiyatı hiçbir şey. Aha, aha, aha. Bir paket sigara, <gülüyor> 20 lira. Fiyatı aylık Senelik de olmaz artık ananır amı yaa <gülüyor> Senelikte ya ya. olmaz <gülüyor> Ahmetflix'i kullanması çok basit Bilgisayarınızdan www.ahmetflix.com'a giriyorsunuz Dilediğiniz içeriği seçiyorsunuz Ardından Bilgisayarınıza HDMI kablosuna bağlıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bakın ...bizzat işanından aldım bunu. Değil mi? Evet, sakin ol. Sakin ol, heyecanlanmayın, heyecanlanmayın, sakin ol. Sakin ol! Sakin ol! Evet, evet, HDMA'nın kablosunun bir ucunu... ...bir ucunu şöyle, bilgisayarınıza... ...bir saniye, heyecan yok, sakın heyecan yok. Sus, Heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum, evet. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz, HDMI kablosunu. HDMI kablosunu diğer ucunu da televizyonunuza bağlıyorsunuz. Ahmet Flix'in keyfini varıyorsunuz. Bir saniye bir saniye, heyecan yok! Sakın heyecan yok, ananıza adamızı heyecan. <gülüyor> heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum, ananıza sikerim, <gülüyor> <heyecan yapmayın. gülüyor> Bir siteden böyle bir tanıtım izlesem var ya <gülüyor> <gülüyor> Ben varımı yuvamaya hatırırım bu arada Sıcam <gülüyor> kesinlikle yapmayın. kabul etmiyorum Ananızı sikerim bak Ecef yapmayın ya Oğlum heyecanlanma lan Tabloyu takıyorum ona Oğlum <gülüyor> sakin olun lan Ağzınızı yırtarım lan Oğlum ağzınızı yırtarım lan sakin olun lan Evet Yapmanız gereken sadece bu Unutmayın Bir ucunu bilgisayarınıza Ekşi yamay kablosunu eminim bundan almış olduğunuz bir ucunu belgisayarın kablosuna, diğer ucunu telefonun ucuna, televizyonun ucuna takıyorsun. Bu ne <gülüyor> böyle? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? Biri bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak, aa, youtuberlara kadar var. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım, Allah'ım yarın sabah olup işyerime nasıl gideceğim? Ah, Netflix'ten mesela memnun kalmadınız mı? Çok basit. En yakınınızdaki patate gidiyorsunuz, bizzat şahsıma mektup yazıyorsunuz, siki min keyfliydi. <gülüyor> belki etme. Keyifli zemeler. <gülüyor> bir dakika. Bir dakika.